Hepinize yeni bir videodan selamlar millet bugün sevdik de Saints Row 4'ün ikinci bölümdeyiz ve bu bölümde bir kedi tarzı bir şey var onu arayacağız böyle süper güçlü bir kedi tarzı bir şey bir acayip bir şey onu arayacağız onu bulmaya çalışacağız o iyi ben morabeyi çok seviyorum inininininin hot dog diyoruz. bak bak olaya bak <gülüyor> neyse şimdi süper güçlü bir kedi tarzı bir şey bulacağız hazırsanız biraz fazla gidiyor canım hani başka bir sevdiğim bir arkadaşla co-op oynuyoruz. Onu sevindim. Ve bu arada yakında co-op bölümler gelecek sıfırdan. Neyse, şu arabadan inelim abi. Şöyle polislere ulaştık. Şu o kedimize yardım etmeye tarzı bir şey geliyordu o. Ama o kedimizi öldüreceğiz ve gücünü alacağız. O yüzden birazcık kargaşa çıkartmamız lazım yine. Hepsi olduğu için arkadaşlar bende böyle zevkli modlar var. Modları deneyelim hatta. şu ah pompa bitmiş. Neyse, dur bakayım. Blast. Oo, alev beklemişim. Tamam. Disco Gang diye bir şey var. Pardon Trap Gang. Bide neydi lan hatırlamıyorum ismini. Na na na na. Na na na na. Na na na. Evet. Uzaylıya dönüştü arkadaşlar. Evet. Benim. Bu zamanı böyle mu Ne yapıyor bilmiyorum. Garip bir şey oluyor çünkü ser sıktığımda. Bak tek. Tam tek. One tap. One tap. <gülüyor> Biraz geç oldu ama olsun. Diyorsun aslında ama biz onu öldüreceğiz. Neden? Neden olmasın? Neden? Çünkü görevleri bulamadım. <gülüyor> co yapacağız arkadaşlar görevleri. Eğlence daha eğlenceli olur. Sen aslında. Ne oluyor lan? Birisini öldürdüm ama yani baga Animasyon baga girdi. Hop şöyle inelim aşağıya. Kardeşim beni salın bak canımızda bitiyor korkuyorum o yüzden hep animasyona sokuyorum oyunu fark ettiyseniz Yoksa ölür giderim yani Oh shit Tamam Sakin ol öleceksin korkacak bir şey yok Bir yandan da XP kasıyorum gençler Hani arkadaşımla da bu save'de oynadığım için XP kasmak önemli abi Bak şu silah harika bir şey şimdi. Bak hepsi öldü. Protected. Gördünüz mü? Öyle seri bir şekilde de alabiliriz. Öyle animasyonlu bir şekilde de alabiliriz. Bir dakika şu. Malta. Ondan sonra ne yapabiliriz? Burada cluster mı dolu? Adam öyle görünüyor. Bunlar ne abi? Işıkmış. Sizin yapacağınız ışığı. Şurada bir cluster görüyorum. Gelsene bir ya. bir ya. Evet, birini öldürdük galiba. Aircraft kill yazdı yani sağ tarafta. Şimdi... Abi, canavarı çağırırız. Kedi hala gelmedi. Onu fark etmişsinizdir. Oo, adam yok oldu. Alevleri içindeyim. Ah bak. Kahrından öldü gördünüz mü? alıştı. Işte. Bu canavarı bir daha tokatlayalım tamam Bu canavarı bir daha tokatlayalım Hatta neyle biliyor musun bununla Gel gel Ah Aa, benim canımız hızlı gidiyordu Allah onu unuttum ben Kaç kaç kaç Kaç Kaç baba kaç Bu sefer dalga geçemeyeceğiz bununla Ah siktir ah. Gelme lan Bir dakika abi Bunu bununla çekebilir miyim Çok komik olur ama ben. Oğlum ben kaçmam lazım bundan ya paso Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Enerjimiz bitecek birazdan o yüzden motoru alalım ananı avradını evet Ayy sıçayım gelme lan Gelme Gelme oğlum gelme lan Hala bak takip ediyor gibi şizofren ama annen oğlum sen sen çok olmaya başladın lafeden yeter. Aha orada cam mı var. Oh tamam. İyi lan bunun shield gelmiyor artık. <gülüyor> Biz scope'dan görmeniz lazım. Saniyede bir shield oluyordu ibne. Şu silah bayağı etkili bununla devam edeceğim Hop! Doge! Bir de onu atabilirdim iyiydi de Aha! Okey! Girdik içine! O! Tamam. Okey. Bundan da bayağı güç aldık. Zookeeper diye bir şey oldu. Neyse, hemen. Ya benim oynadım save'de mesela eee böyle gezerken süper güç kullanırsanız sizi işte uzaylı mı ne sayıyordu bir ara? onu neredeydi hatırlamıyorum hangi save'imdeydi? Ve sizi yakalıyorlardı bayağı yani. Oyun biraz daha free room bir bölüm oldu. Bulamadık lan bu adamın uzaylısını Hop Şu bike'ı da çok seviyorum be oğlum bak bak Hayırdır aman oğlum Tipe bak Gerizdeki şahı Bakın mağazada neler var Open the da var burada Ha. Lan seni öldürelim ya sen fazlasın buraya Hackleyelim şimdi Eee şimdi mağazayı hacklerken Ne oluyor lan Bu ne oğlum Ha tamam da değişiyormuş Ne oluyor Ha Allah şükür ya Kardeşim beni bir sallar mısınız Amık canavarlara Ve Uzaylı mı desem hadi Hadi eyvallah hadi görüşürüz Aha Şu çok önemli bir dava Şu çok önemli bir dava onu almam lazım Gel buraya gel buraya gel buraya oğlum buraya Gel lan buraya Aha tuttum Allah tuttum Kodumun çocuğu Tamam tertemiz abi Artı 110 Güzel Şimdi Bir oraya hackleyelim abi Başlatalım abi hacking sistemi Tamam Bence dümdüz gitsek bir problem yok ama ne oluyor bak Ay knockdown, knockdown Hep yaşadığımız şeyler bunlar Her yerde Tamam, aa buradan devam çektik Bak bunu, yanlış koyduk E o zaman bunu da koymayacağız Bir saniye, o zaman şöyle yapıyoruz Şöyle yapıyoruz Yoo Sen beni niye böyle stresi okuyorsun ki oyun Tamam şöyle yapalım, sonra böyle yapalım, sonra böyle yapalım, sonra böyle yapalım ve son olarak da böyle tamam. Hack Completed. Güzel abi bu mağazadan şimdi ne alabileceğim ben bakalım hemen. Dövme yapabiliyoruz tamam. Bir dövmeyi upper body'ye Dövme hiç yapmamışım bak oraları yapalım. Uh, enter back, Oo bak biliyorum şimdi. Yok aga benim güzel, <gülüyor> benim ki <yine> beğendim ben. <gülüyor> şimdi upper back. Buraya farklı bir dövme değil mi? Ha. Bunun üstüne bir şey koyabiliriz mesela. Dur bakayım. Şu olabilir. Şu olabilir. O olabilir. Bu bak bu güzelmiş mesela. Tam bunu yapacağım ben abi bir de. Hangi renk yapalım? Mavi çok güzel duruyor. O oyunda bilmiyorum size nasıl göründü de. Tamam abi. Şimdi Enter chest. Ha. Bu ne lan? Bu şeye benzedim lan,Dawain Johnson benzedim, benzedim,Rack'a benzedim Yok abi bunlar atırsız gibi duruyor Yok mu güzel bir şöyle Dövme Open white ne abi?Yok Nothing yok Abi güzel bir şey yok ya hmm. Şu güzel aslında ne yazıyor orada Ha işte güzel. Lover chest. Bu upper chest miydi? Bir dakika ciddi misin sen? Bu upper chest'sin zaten. Bir saniye. Bir geri gidebilir miyim? Upper chest. Ha tamam. <gülüyor> Çünkü o upper chest. Hey Kardeşim şuradan bir bana güzel bir zombi mi? Bu Ha bunu arıyoruz bak. Şunu arıyoruz. Gene kimidir ne haltsa. Power fill geliyormuş mesela bak. Hmm. Güzel bir şey yok ya. Ben bu biraz gibi. öfke Tamam. Lex, her yere yapacağız aga. O iyi, bu güzelmiş ki. O güzelmiş ki ben onu değiştirmem ki. Ben ne yaptım rengine? Evet. Şu galiba. Direksiyemi siyah yapabiliyor muyuz? Ya da? Dur bakayım, hangi renk olabilir? Yeşil olabilir aslında. Yeşil güzel duyuyorum ama. Kırmızı yok mu? Ya siyah da olabilir aslında bu. Bak kırmızı pavionumlu oluyor ama şu evet abi paprish. Onun dışında ne yapıyor? Arms, lower right arm. Bir şeyim şey benim de bozuldu demiye ona. Ya. Non yapsak abi. Daha iyi böyle ya. Fazla da bokunu çıkartmamak gerekiyor tabi de. Tamam ya. Böyle yaga. Mis mis. Selamlar. Bum. İstediğin zaman düşüş yere. Hiçbir şey olmuyor. Dur dur. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi ölürmüşüm. İyi ölmedik. Selam. Selam. Şimdi... Bura abi? Dayı ne işiniz var burada? Dayı çıkın gidin bak. 500 dolar öleceksin diyor ve... Ne yaptığını bilmiyorum hadi bakalım. Buddy. Bu ne abi? Mail. Mailiz aga. Like, zaten mailiz lan like. ne, şey. Race ne abi? Ha. Buna hiç karışmayacağım. Asyalı olmak fazla istemiyorum. Corona malum. Ee, bunlar da kötü abi. Age Hosticture 0 ne abi? <gülüyor> Anladım ha. Bu ne abi? Ben zaten fullle kullanırım yani. Hani anlıyor musun? Full değil zaten. Neyse. Features Aa bu zaten mevki değil mi? Tamam bunlar tamam ya. Crown Bu ne? Ha kafa. Bunu küçük yapalım ya. Ya da kocaman mı yapsak şöyle dev gibi mi yapsak lan? Ne diyorum Ööööf. Tamam böyle daha iyi oldu. Enter. Bir dakika orası kaldı dimi öyle tamam. Enter. Ööö. Ee, Bu ne ya? Burası hep sinirli dursun böyle şey böyle. Orası da sinirli dursun ha guys. Gergin bir kişiyiz yani anlatamıyor muyum? Burası biraz Deadpool'a benziyor ama olsun öyle olsun, hoşuma gitti. Ice. Dur dur dur dur dur dur bunun ortasına. Bunu keşke hiç Neyse, biraz korkunç ol. 43'teydi o tamam, 43'ü hatırlayalım. 43 iyiymiş abi, onu fark ettim şu an. Bu da 41'deydi. Ne bu? Ha gözler, gözler fazla büyük olmasın baba ya. <gülüyor> bak şu benim. Benim insanlar normal hayatta gerçekten gözlerimi göremez. Yani bitkin durmam ama yani gözleri hep böyle. Hatta şöyle. Aynen aynen aynen. Bak bak. Şu an bu videoyu izleyen bizim okuldaki kişiler şu an bu videoya bile gücük oldu. Çünkü beni hep uyuz olurlar böyle benim şeyim. O bu değil. Şöyle bir şey tamam. Bu da böyledir herhalde. Yok o kadar da değil be. Tamam şöyle bir şey orada da biraz şöyle yapalım tamam. Aynen bu benim gözler <gülüyor> az. Hadi ayrısını yaptım. <gülüyor> Oo. O okay. iki. Şimdi. Bilemedim. Normal insan gözü yoksa şu mu? Bu Undertaker'ın yüzü doğuş Bakayım. Böyle biraz bawar gibi bir karakter. Şöyle lümrik kemikleri falan olacak. Dur dur. Büyük ihtimalle Yok abi kulak şeyi bu detayı da Kulakların Yanlarına ne işte bilmem ki nerede durdu nelerde böyle bir şey olacak tamam Yok En küçüle neyse o Ama öyle elf gibi oldu niye böyle oldu şu an Bana mı öyle geliyor kulaklara fazla baktım ne bilmiyorum Tamam abi Heh, şimdi elfli gitti abi daha on bu kulaklar Tamam kulakların fazla büyük olmasına geliyor kolay mı yapacağım ama <gülüyor> Şu anana vuradı ne oldu bu kulağı Oğlum böyle de değildir ki insan kulağımını. Şöyle falandır herhalde. Böyle yapınca dümdüz oluyor. Şöyle yapalım abi tamam. Bu kulaklara fazla karışmayalım. Ben kulaklarını anlama fazla. Çek bu oyuncusu. Ana ne avradın o ne. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah olduk. Yuh. ha. Yuh anasın ki ha. Dur abi şurayı da biraz kısalım Şöyle olsun abi Yüzü çökük olmasın abi ya Değil mi? Aynen yüzü böyle olsun <gülüyor> Yok abi orası çökük olsun mesela Solgın biten için O nana vuradığını bu ne lan bu kemik mi bu Aha böyle olsun tamam maymuna döndü adam çok iyi <gülüyor> Ay dur şimdi buralar şöyle yukarı doğru baksın Öf, şimdi güzel oldu Bence mesela bence şuralarda şöyle olsun abice kadın yüzü gibi oldu lan evet biraz biraz ağzına yumruk yemiş gibi oldu kadın yüzünden daha çok şöyle yapalım abi bunu tamam <gülüyor> ağzına böyle vurmuşlar sanki bunu tamam abi şimdi sert erkek yüze ama makyajlı garip bir şey oldu bunun Burun değil abi burun değil. Ha burun tamam. Mağın <gülüyor> mağın dedim ödedim. Rizeli burnu yapalım mı şöyle? Rizeli paket için. Ana n'a uğradın dur. Tolunay oldu lan. Tolunay. Tolunay kardeşim bir çık videomdan. Dulapları attı dudağı gibi yap. Hafif şöyle benimkiler tam bak. Benimki gibi yapıyorum. Ama bu ne bak bak. Çirkeme bak bak. Şimdi. <gülüyor> Şimdi... Tamam. Şurayı da şöyle açalım abi iyice. Evet botoks oldu. Evet botoks yapıyorlar arkadaşlar bugün. Botoks. Botoks activated abi. Tertemiz. <gülüyor> ağzı da tencere ağzı gibi olmasın artık. Birazcık onları bir yani. Evet tam bir kadın ağzı. <gülüyor> <Bahke. gülüyor> Lan oldu sana. Neyse evet. Evet. <gülüyor> Sakat olduk evet. <gülüyor> hepsini sıfırı alsak ne olur peki? Allah'ın belası olduk hepsini yüz alsak ne olur peki? Anana buradana ne oldum ben? Dur abi. Şöyle yapacağız tamam mı? Bunu da biraz gereceğiz böyle. Bunu da biraz şöyle. Oğlum ne oldu bana? Randomize. Ne kadar da güzel bir tuş. Heh. Oh. Tamam baba ya. Allah Allah. <gülüyor> Azan anlamıyormuşuz onu anladık. Çin. Çin neresi? Heh. Çene abi tamam. Çene. Çeneyi de bir randomize versek? Ne yapsak ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu ne abi? Haa. Bak işte burayı Zap zayıf yapacaksın böyle. Dokundu muydu kemiği alacaksın. Or Yok o kadar da değil lan. Yaşlandık ama. Tamam. Şu an ne oldu biliyor musun? Brad pit oldu. Bak. bir Pitt'in biraz yandan yemiş hali oldu lan. Bu ne? Ben yana bir detay vermişim. Şu tarafı görüyor musunuz? Bak şu tarafı. Şu sol tarafını görüyor musunuz? Belki görmüyorsunuz. Dur mavzu da make up ne abi? Evet. Bugün ne yaptık? <gülüyor> Cancel abi. Tamam. Go. Ne oldu oğlum bana ya? Bana ne oldu? Ne yaptınız lan bana? Evet neyse gençler bu bölümde ilginç bir bölüm oldu böyle eğer böyle videolarım daha çok gelmesini istiyorsanız kanala like, abone olup videoya like atabilirsiniz kanala like atmayın videoya like atın işte bu oyun videolarını yani severek çekiyorum artık diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorsan unutmayın bay bay